Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, Sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 soru 5 çözüm serisinde sevgili arkadaşlarım. 12. video AYT. 5 tane soru çözeceğiz AYT'den sevgili arkadaşlarım. Ve AYT sınavında çıkması muhtemel olan sorulardan özene özene seçtiğim sorulardır sevgili arkadaşlarım. Kendileri derseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. Arka arkaya 5 tane soru çözeceğiz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz SML Hoca AYT video ders kitabından alıntı bir soru arkadaşlarım. Yani benim yazdığım bir soru. 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 eşittir. A bölü 16 olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi ilk etapta sol tarafta çok yapılacak bir şey yok gibi dursa da biz burada 16'yı karşıya geçireceğiz. Yani çarpı 16 yazacağız buraya ve bunu yazdıktan sonra buradan 16'yı sileceğiz arkadaşlar. 16 sol tarafta daha fazla işe yarayacaktır. Çünkü burada sevgili arkadaşlarım 16 4'ün bir kuvveti. Burada da 4'ün kuvveti olan bir sayı var. Şimdi 16'yı 4'ün karesi biçimde yazacağız ve 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 olarak dile getireceğiz. Burayı bu da eşittir a diyeceğiz. Şimdi şuradaki 4'ün ikinci kuvvetini sevgili arkadaşlarım buradaki 2'yi logaritma 20 tabanında biçimde yazalım. Yani 4 üzeri bakın 2 demek logaritma 20 tabanında 400 demektir. Çarpı 4 üzeri Logaritma eksi logaritma 20 tabanında 16'mız vardı Çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25'i elde ettik Eşittir a dedik Daha sonrasında ise Bakın 4 ve 4 tabanlar aynı ee, Üstlü ifadeler çarpılıyorsa Üstleri toplanmalıdır Yani ben şununla şunu toplayacağım ki arada eksi olduğu için Aslında çıkaracağım logaritmanın tabanlar aynısı ve çıkarılıyorsa Sevgili arkadaşlarım ne olması gerekiyordu İçlerinin bölünmesi gerekiyordu Yani 4 üzeri Logaritma 416'ya Böleceksiniz ve 25 bulacaksınız 20 tabanında 25 Çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 Eşittir yine a dedim ve buradan Sevgili arkadaşlar dikkat edin Bu sefer üstler aynı Çarpılıyorlar demek ki Tabanlar çarpılacak yani 20 üzeri 4 kere 5'ten 20 üzeri Logaritma 20 tabanında 25 dedik bu da eşittir a Dedik şimdi ise 25 ile a'yı Logaritmanın kuralından Bunları yer değiştirebiliriz. Bu da arkadaşlarımıza bize 25 üzeri logaritma 20 tabanında 20'yi verecektir. 20 tabanında 21'dir. Dolayısıyla A sayısı 25'tir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla yani cevabımız e, e şıkkı olacaktı. İkinci sorumuz yine SML Hoca AYT video ders kitabından alınan bir soru arkadaşlar. Esen geometrik dizisinin ilk n terimi toplamı ve r ortak çarpan olmak üzere İlk teriminin toplamının formülü burada bize verilmiş a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r ya da siz bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. a1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 biçimde de yazabilirsiniz e, payı ve paydayı eksi ile çarparak kuralıyla hesaplanır demişiz. s3 bölü s6 p p üzeri 3 bölü p üzeri 3 artı 1 olduğuna göre dizinin ortak çarpanının p türünden aşağıdakilerden hangisi olduğu soruluyor bize. Şimdi S3 dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1 bölü R eksi 1'dir. S6 dediğimiz şey de A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1'dir. Şimdi S3'ü S6'ya bölmüş yani bunu buna bölmüş diyelim arkadaşlarım ki burada A1'ler ve R eksi 1'ler birbirini götürecektir. Yani S3 bölü S6 dediğimiz şey aslına bakarsanız R küp eksi 1 bölü. Ee, R üzeri 6 1 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da P üzeri 3 bölü P üzeri 3 artı 1'in takendisiymiş. Şimdi tabi bu şekilde bir eşitlik elde ettik ama şu an elimize bir şey geçmiyor. E ne yapabiliriz? Mesela R küp 1 demiş ya alt tarafa bakıyorsunuz. Burası R küpün karesi eksi 1'in karesi olduğu için payda. Ben bunu 2 kare farkı biçimde yazabilirim. Üst tarafta zaten R küp 1 vardı. Alt tarafta ise R R eksi 1 çarpı R artı 1'i elde ettik bakın. Ve bu da sevgili arkadaşlarım. P'nin küpü bölü P küp artı 1'i verecek bize. Pekala burada R eksi 1'lerin de gittiğini görebiliriz. Şimdi ise elimizde bu kaldı. Yani 1 bölü şuraya yazıyorum. 1 bölü R artı 1 eşittir. P küp bölü P küp artı 1 olmuş oldu. Şimdi ifadeyi ben ters çevirmek istiyorum. Daha rahat işlem yapabilmek adına. Yani R artı 1 eşittir. P küp. Artı 1 bölü P küp olarak yazmak istiyorum. Burada arkadaşlarım P küp artı 1 bölü P küpü şu şekilde parçalarsanız. Elinize geçecek olan olay şudur. P küp bölü P küpten 1 artı 1 bölü P küp geçer elinize. Bu da R küp artı 1'miş bakın. E, böylelikle artı 1'leri de götürebiliriz şunları. Pekala bizden yani dizinin ortak çarpanının P türünden yani R'nin P türünden eşitli istenmişti. Ben her iki tarafın küp kökünü alırsam. Burada şu kalır 1 bölü P eşittir R kalır. Bakın dizinin ortak çarpanı R P türünden 1 bölü P'ye yani r P üzeri eksi 1'e eşit olmuş oldu. Cevabımız da böylelikle D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Böylelikle geçebiliriz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru arkadaşlarım ve gayet beğendiğim şık bir soru. AYT'de karşınıza bir sevgili arkadaşlarım sıralama sorusu olarak karşınıza çıkabilir. 3 tane özdeş bal şişesi. 3 tane özdeş pekmez şişesi ve 2 tane özdeş reçel şişesi olmak üzere toplam 8 şişe yan yana dizilecektir. Buna göre sadece 2 tane bal şişesinin yan yana olduğu kaç tane sıralama yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi Sadece 2 tane bal şişesinin yan yana olduğu dile getiriliyor. Pekmezler yan yana gelebilir veya ayrı ayrı durabilir. Reçeller yan yana gelebilir veya ayrı ayrı durabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi o halde şöyle diyeceğim. Şuradaki 2 tane bal şişesini arkadaşlarım bunlar özdeş oldukları için şu şekilde sabitleyeceğim sabitledikten sonra buna bir şişe buna ayrı bir şişe diyeceğim Bunları sabitledikten sonra bunlara diyeceğim ki en son sıralayayım bakın yan yana gelmemesi gibi bir durum varsa siz de en son sıralayın bunları Şimdi gelin şu 5'ini sıralayalım Bu 5'i 5 beş faktöriyel biçimde sıralanabilirdi Eğer özdeş olmasalardı. Özdeş oldukları için 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Şimdi bunlar sıralandılar ve 5 tanesi yan yana geldi şu şekilde. Hangilerinin hangileri olduğunun hiçbir önemi yok. Şimdi gelin biz şu ikili ve tekli bal şişelerini sıralayalım. Öncelikle hangisini sıraladığınız farkı yok. Mesela tekliyi sıralayalım. Tekli kaç yere gelebilir? Bakın şuraya gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı yere gelebilir. Çarpı 6. Çarpı diyorum varsayalım ki o tekli olan şuraya geldi arkadaşlarım şu şekilde. Artık ikili olan bununla yan yana buluşamayacağı için buraya, buraya, buraya, buraya veya buraya yani çarpı 5 tane daha durum var. İşte cevabımız bu. 3 faktöriyel zaten kendisi 6 yapar bunları götürdüm. 5 faktüryel 120 idi ve 122'ye böldüm burası 60 geldi. Cevabımız 5 kere 60'mış yani 300'ün ta kendisiymiş arkadaşlarım. Yani cevap D seçeneği olacaktı. 4. sorumuza geçebiliriz. 4. sorumuzda yine 3 4 5 yayınları TYT soru AYT soru bankasından aldığım bir soru. Ve tam olarak sevgili arkadaşlarım AYT'de çıkabilme ihtimali olan bir olasılık sorusu. Düzgün beşgen biçimindeki bir parkın köşelerinin her birinde bir kişi bulunmakta. Bakın her köşede bir kişi bulunuyormuş. Bu 5 kişi eşit süratle bulunduğu noktadan başlayarak beşgenin etrafında bir tur atıp tekrar başladığı noktaya geliyor. Buna göre bu 5 kişiden en az ikisinin tur atarken karşılaşma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi elimizde 5 kişi olduğu için mesela şuradaki kişiyi baz alalım. Bu kişi ya bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru hareket ederek bir turunu tamamlar. Buradaki kişi de ya bu tarafa ya da bu tarafa doğru. Yine buradakinin de 2, buradakinin de 2 ve buradakinin de 2 ihtimali var arkadaşlarım. O halde ben diyeceğim ki demek ki bunlar sevgili arkadaşlarım. Birinci kişi 2, iki, ikinci kişi 2, 2, 2 ve son kişi de 2 farklı biçimde hareket edebilirler. Yani toplam hareket miktarı sayısı 32'dir. Bu tüm durum arkadaşlar. Şimdi pay kısmımıza yazacağımız istenilen durumu bulmakta. Şimdi istenilen durum birçok farklı biçimde gerçekleşebilir. Dolayısıyla ben tüm durumdan istenilen durumu bulurken tüm durumdan istenmeyen durumu çıkaracağım. İstenmeyen durum nedir? Hiçbirinin karşılaşmaması. Hiçbirinin karşılaşmamasını istiyorsak, bakın buradaki kişi bu tarafa doğru, bu bu tarafa, bu bu tarafa, bu bu tarafa ve bu da bu tarafa doğru hareket ederse hiçbiri karşılaşmaz. Ya da tam tersi, yani iki tane istenmeyen durum var. O halde ben 32'den 2'yi çıkaracağım, istenen durumu bulacağım ve tüm durum olan 32'ye bölersem cevabı bulurum derim. 30/32 cevaptır. 2 ile sadeleştirirseniz 15/16 gelecektir. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 5. soru. Metin Yayınları AYT Soru Bankasından beğendiğim bir trigonometri sorusu. Şekilde ACBC'ye dik, DE AC'ye, AD dik ve ADE açısı teta'dır denilmiş. Bakın ADE açısı şurası ve burası teta olarak verilmiş. AB, AD'ye eşit ve birer birimmiş. Bakın AB dediği yer şurası, AD dediği yer burası. Bunların ikisinin birbirine eşit olduğu dile getirilmiş ki bunlar da ait oldukları üçgenlerin aslına bakarsanız hipotenüsleridir. Bunu da unutmayalım. EC uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani şurası arkadaşlarım hangisine eşittir diye sorulmuş. Aslına bakarsanız basit bir soru ama dedim ya AYT'de sevgili arkadaşlarım o kadar zorlu sorular sormayacaklar ve Geçmiş yıllara bakarak söylüyoruz bunu ki şu son günlerde son 5 yılda çıkan bütün AYT, bütün TYT, bütün Milli Sanım Üniversitesi sorularını çözmüş birisi olarak bunu söylüyorum size. Bana güvenebilirsiniz. Son zamanlarda çözdüm. Yani şu son bir haftada bütün sınavları çözdüm arkadaşlarım. Hem de böyle detayına kadar çözdüm. Ve emin olun ki hiçbir sınavda da trigonometride sevgili arkadaşlarım öyle zorlayıcı bir soru bulunmuyor. Şimdi gelelim biz işimize, asıl işimize. Ben AD'ye 1 demek istiyorum. Hiçbir sayı vermediyse siz de kafanıza göre sayılar verebilirsiniz. AB uzunluğu da böylelikle 1 oluyor. Bakın AB'nin AD'ye eşit olduğu bir dile getirilmişti. Burası teta ise. AE uzunluğunu bulabilmek için bakın teta'nın karşısındaki kenardan bahsediyoruz. AE uzunluğu bize sevgili arkadaşlarım 1 çarpı sinüs teta'yı yani sinüs teta'yı verecektir. Ve sevgili arkadaşlarım, şimdi mavi üçgene bakıyoruz, büyük üçgene hipotenüsün karşı karşısı 1. Bakın burası teta. Eğer ki ben buraya alfa dersem alfa teta toplamı 90 olur. Alfa bakın o zaman burası da teta olur. Burası teta ise ve hipotenüste 1 ise bunun komşusu olan AC'yi ben nasıl ifade ederim? Tabii ki kosinüs teta ile ifade ederim. Yani AC uzunluğu sevgili arkadaşlarım kos teta, AE uzunluğu sin tetayken benden biliyorsunuz ki EC istenmişti. EC uzunluğunu ben AC'den AE'yi çıkararak elde edebilirim. AC'miz cosüs teta idi. AE'miz de sin teta olduğu için cevabımız cos teta eksi sin teta olacaktı. Yani cevap E seçeneğinde verilmişti diyeceğiz sevgili gençler. Evet, bu 5 soruyu da bitirdik. 5 soru serisinin sevgili arkadaşlarım 12. videosuydu bu video ve 6. AYT videosuydu. Toplamda 60 soru çözdük ve seriyi devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Çünkü sizler bu seriyi sevdiniz ve ben de sizler için faydalı olduğunu düşünüyorum bu serimizin. Evet sonraki o halde seri videolarında görüşürüz ve farklı bir serinin de başlayacağını bu video aracılığıyla da videonun sonuna kadar dayanabilen izleyenler varsa onlar da duysunlar arkadaşlarım. Farklı bir seri daha yolda aklınıza bulunsun. O halde o serilerde ve sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.